Şimdi survivorship bias denen bir şey var. Yani hayatta kalanların yargısı ya da hayatta kalım yargısı diye çevirebileceğimiz. Nedir bu? Biz şimdi başarılı, iyi bir yerlere gelmiş insanlar gördüğümüz zaman herkes öyle gibi zannediyoruz. Ya da onların hep iyi yönlerini duyduğumuz için hep hayatları öyle gibi zannediyoruz. Bu da şöyle bir illüzyona sebep oluyor. Benim de hikayem böyle gidecek. Çünkü gerçek bir hikaye gibi gelmiyor. Belli kısımlarını kroplayıp anlatıldığı zaman mecburen bu bilerek yapılan bir şey ama bunu niye özellikle söylüyorum ki senin gibi başarılı insanlarda? bunları anlatsınlar ki izleyenler de bak aa ben de o da bunları yaşamış ben de yaşayabilirim ve sonunda bir şeyler yapabilirim kendi alanımda desinler diye şöyle soruyorum. Başarısızlıkların neler? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Mesela ben dediğim gibi bir tanesini, ben lisede çalışmayı öğrenemedim. Çok uyarıldım bu konuda ve onun etkilerini sonradan da gördüm. Yani ben ETA'ya gittim. ETA şu anda dünyanın en iyi okullarından bir tanesi. Ama ETA'ya gidebilmemin sebeplerinden bir tanesi ETA'ya girmek kolaydı. Ben <gülüyor> Alman lisesiniyim. <gülüyor> Alman <gülüyor> lisesinin Abitur diye bir, uh, eskiden Türkiye'de olgunluk imtihanı diye geçen, Türk, Avrupa'da hala uygulanan Av Avusturya'da, İsviçre'de Matura, Fransa'da Baccalaurea, İngiltere'de A-Levels gibi değişik uh, muadilleri olan bir sınav sistemi var. Ve bu çift diplomalı mezun oluyor Alman lisesinden. Bunun sayesinde Almanya'da herhangi bir üniversiteye kabul edileni, biyolojide ETA otomatik olarak kabul ediyordu. Ve bu çok kolay. Ben bu sayede girdim. Ben ETA'dan iyi bir ortalamayla mezun olmadım lisansımda. Bunu hemen söyleyeyim size. Sınavlardan kaldım. Evet kaldım. Çok zaten tembellik örneklerim oldu. Ve masterım da benim böyle ahım şahım geçmedi. İlginç bir şekilde, herhangi bir ilginç bir buluşum yok master. Çok fazla şey öğrendim ama... İlginç bir buluşum olmadı. Bütün bu yaşadığım sıkıntılar diyeyim içerisinde bana ama bir yandan da önemli bir şey öğretti bu. Aslında hani olay sınav değil çok olay o an bir şey bulmak değil olay olayın temeli öğrenmek. Ben benim fark ettiğim bir olay ben geriye dönüp baktığım zaman bir avantajlarımdan bir tanesi o oldu. Hep. Ortalamaya göre öğrendiklerinden çok daha fazla şey yapmıyorum. O benim için güzel bir şeydi. Yani bütün bu başarısızlıkların yanında onu dengeleyecek bir başarı veya bir öğrenme gerekiyor. Yani bu deep briefing olarak baktığım zaman ben bunu yapmaya çalıştım. Yani ben sınavdan çaktıysam veya sınavdan çok düşük bir notla geçtiysem o sınava girip bakıp neleri yanlış yaptığımı veya hatırlayıp Han, hani bunu da becerememiştim, bunu da çalışmamıştım deyip Sınavdan sonraki o 10 dakikalık okuma bazen bu aşırı konsantrasyonla sınavdan önceki birkaç günlük veya bir ha kaç haftalık çalışmaya bedel olabiliyor. O çok ilginç bir şey. Başarısızlık olarak başka ne yaptım? Başarısızlıklarım. Ben mesela dil öğrenme olayına çok meraklıyım. Çok daha fazla dil öğrenebilirdim. Bu tembelliğim yüzünden ben birazcık sınırlı kaldım dil konusunda. Hangi dilleri biliyorsun? Aa, Çelizli, ben, Almanca ben, dedin. Fransça biliyorum. Bir de şimdi İtalyanca, yani günlük içten konuşabilirim. Okuyarak geliştirmeye çalışıyorum. Süper. Benim çok daha fazla fırsatım oldu başka şeyler öğrenmeye. Mesela ben ETA'dayken benim çok sevdiğim İranlı arkadaşlarım vardı. Biraz daha disiplinli olsaydım çok ciddi bir şekilde Farsça öğrenebilirdim onlardan. Biraz daha disiplinli olsaydım İtalyanca'yı şu anda roman okuyacak seviyeye getirebilirim. Veya başka bir şekilde, ben aynı zamanda müzik de çaldım, piyano çaldım. Yani böyle konser, piyanisti olacak seviyede tabii ki de değilim. Yine bunun da sebebi tembelliğim oldu. Ben bunun disiplini gösteremedim. Bunun entelektüel kısmına, işte teorik kısmına çok merak saldım. Orada çok devam ettim. Ama pratik kısmını çok eksik bıraktım. Dolayısıyla ben bugün tekrar piyanonun başına oturduğum zaman, notayı okuyup rahat çalabilir hale gelmem için bana en az bir 5-6 ay vermeniz gerekiyor. Ki çok acıklı bir şey. Ben böyle çok başarısızlıklarım oldu. Yani bilim açısından da çok daha üretken olabilirdim. Yani benim doktoram üç konuya ayrıldı. Bunlardan bir tanesi hücre ve stres hafızası. Bir tanesi bu se maruz kalan hücrelerin birbiriyle komunikasyonu, bu stresi komünike etmeleri. Bu da hiç ortalıkta pek olmayan bir şey Maya özelinde. Üçüncüsü de bu DNA yuvarlakları, protein agregasyonu ve bunların yaşlanma içerisinde yaşlanma konteksinde birbirleriyle olan alakası. Esas sonuçlar zaten bu son bölümden çıktı. Ama iki, birinci ve ikinci bölümde çok ilginç iki üç şey yakaladım. Yine disiplinsizliğim sebebiyle de bunlara çok devam edemedim. Yani burada tırnak için de çevirdim şu anda. Çünkü işte başarı ne, başarısızlık ne, bunlar çok şey kavramlar değil. Neden? hep ben relatif kavramlar, göreli kavramlar. İşte dediğim gibi belki şu an chat'tekiler diyor ki yani bunları sayıyor da ne, hani şu an Amerika'da doktora sonrası çalışan, işte bu bahsettiği bilgilerde bir şey katan alana bir sürü bir sürü şeylerini görebilir. Şunun için diyoruz işte arkadaşlar yani... Asım'ın hikayesinden ya da işte ben de doktora günlükleri var Instagram'ımızda bakabilirsiniz. Benim doktora bulana kadar ne kadar fail olduğum, ne kadar başarısızlık yaptığım vesaire onları da dinleyebilirsiniz. Bunu özellikle görünür kılmaya çalışıyorum. Çünkü bu TED konuşmaları falanla böyle bir mükemmeliyetçilik, böyle bir süper durumculuk var. Bu doğru değil. Hayatın gerçeği bu. Ama bunu şunu da unutmayın bakın. Önemli olan vazgeçmemek ve neyi hata yaptığına geriye dönüp bakabilmek. İlla yani hepimiz müthiş çalışkan, müthiş disiplinli, mükemmel olmak zorunda değiliz. Tembel de olabiliriz, insanız. Ama bu sonuçta günün sonunda debrivingde işte hepsinin debrivingine baktığımızda neler yaptığını değiştirmiyor. Yani masterda bir şeyler öğrendi. Öğrendim öğrendi. Bir şeyler e, doktoratezinde şimdi çıkacak o şu an hala banda, ambargoda ama bir şeyler var oradaki bu ambargoya koymuş. Yani bir şeyler hep yapabiliyoruz. Çıkabiliyor uzaktan bakın bazen durun yukarıdan bakın kuş bakışı bakın aslında böyle aynı yerde dönüyorum zannederken aslında şöyle oluyor dönüyorsun dönüyorsun ama bir A'dan B'ye gelmiş oluyorsun hiçbir zaman A ile B arasında böyle bir tet konuşmalarındaki bir gidiş yok bazen kötü oluyoruz bazen iyi oluyoruz işte tembel bir şöyle böyle bir bakıyoruz gelmişiz onu da söylemiş olalım senin örneğin üzerinden alsın. çok teşekkür ediyorum dürüstçe ben... cevapları için. Ee, son soruyla moral bozar gibi olduk ya, ama. Da istememeye başladım yani konuştukça. Keyifli de oldu çok. <gülüyor> bir yayın daha yapalım mı? Ee, evet. Bu e, endüstri ve biyoteknoloji firmaları ve üniversite ilişkisini konuşacaktık Amerika'da. Bir de avcılık falan konuşuruz. Güzel bir yayın daha çıkar bizden. Ee, bir de yani eğer bir yayın daha yapacaksak bu DNA, mobil DNA dinamik, Değişen DNA'dan bahsederken çok konudan konuyu atlamış olduk. Ben birazcık hani içindekileri sayar gibi oldum neredeyse. Eğer oradan çok ilgi duyan, duyulan konular olursa belki onu daha düzgün, daha detaylı ve daha popüler bilim ağzıyla anlatacak bir organizasyon yapmakta fayda. Şey yapabiliriz, şimdi bizim yeni serimiz var. Cahiller için serisi, Challenge daha doğrusu öyle diyoruz. E, 20 soru. Bir şey sorabilir miyimce? Evet. Onu cahiller için demek ya. Çünkü cahilin, mesela bu İlber Hoca <gülüyor> gifleriyle beraber ay çok cahilsin, çok bilmem nesin, çok cahil, keşke ölse gibi komik laflar <gülüyor> dedi. Onun yerine yeni başlayan meraklılar gibi bir konsept üzerinden yapmak daha hoş olmaz mı? Çünkü birazcık da motive etmek gerekiyor. Evet. Haklısın. Onu biz özellikle kullandığımız bir kelime yani e, espris, espri anlamında kullandığımız bir kelime birazcık başlığın dikkat çekmesi için o. Hani provokatif bir başlık özellikle. Bir de şeyi de kabul etmek lazım işte. Yani biyoloji cahiliyim. Ne olacak? Yani ne nedir? Bir şey değil. Hani e, hakaret... Çıkarıp cahili bilgisizliğin yanına getirtmek. Mesela Cahil Hoca da çok öyle kullanır ya, yani evet. bir, birine atta cahil dedi diye problem olmuştu, o da dedi ki bilgisiz mi deseydim. Yani bu anlama geliyor, bunu bu kadar hakaretten biraz çıkarıp hem de biraz hepimizin kabul etmesi açısından o formatımıza belki cahiller için DNA yapabiliriz. Ya da cahiller için işte e, biyoloji çok genel olur da, orada da şöyle yani 20 soru 2 dakika her soruya. Ee, ona böyle bir şey yapabiliriz istersen daha derinlemesine gireriz Olur, daha sen. rahat anlatmak için yani bu, bu özellikle de virüs gibi yani, seci bir pandemik yaşıyoruz şu anda bu tarz şeylerde genetiğin ne kadar önemli olduğunu ve DNA'nın ne olduğunu anlamak için ve bu tarz en pandemileri enfeksiyonları hastalıkları anlamak için de bence ilginç bir şey olacak ve bu hastalıkların da bir de dediğim gibi ilginç pozitif yönleri olabileceğini de unutmamak lazım Evet, bize çok farklı bakış açıları sundun o yaklaşımla çok güzel, hiç duyulmamış böyle mind blown olan şeyler de duyduk. Çok teşekkürler. Bu müdün Zamanını. Oydu benim için bugün. Amacına ulaştım diyebilirler. Debriefing'de orası çek. Aynen orası süper. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Bir dahaki iki tane yayın sözü aldık. Bir sohbetli biri cahiller için yayını. Bunlara gideceğiz. Seni e, laboratuvarına doğru uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz zamanın için. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.